Akciğer kanseri nedir? Belirtileri evet. nelerdir? Evet, evet. Bundan bahsedelim. Şimdi akciğer kanseri mutlaka böyle söyleşilerde bunu anlatarak giriyoruz. Çok kez e, ifade etmişizdir ama yine tekrar etmekte fayda var. Akciğerler bildiğimiz üzere solunum yolu organı. Solunum yolu organının da en önemli iki komponenti büyük hava yolları bir de küçük hava yolları. Büyük hava yolları dediğimizde ağızdan sonra hava, e, oksijen nin girdiği, sonra da bizim halk arasında gırtlak dediğimiz trakea, sonra ana bronşlar, sonra küçük bronşlar ve oksijenin kanla temas ettiği akciğer parankiminden oluşmakta. Bütün bu yapıya biz solunum sistemi diyoruz ve özellikle de akciğer parankimi ve hava yollarında oluşan normalden daha fazla büyüyen hücrelere anormal bir şekilde büyüyerek kitle oluşturan yapıya akciğer kanseri diyoruz. Neden akciğer kanseri? Çünkü vücudun kontrol mekanizmalarından kendini saklayabiliyor ve bağışıklık sistemi onları adeta vücudun bir parçası gibi görebiliyor. Ve onları yok edemediği için de orada kendi hakimiyetlerini e, korup vücuda rağmen oranın oksijenlenmesine rağmen kanlanmasına rağmen orada kendine yer buluyor ve giderek de büyümeye başlıyorlar. Oradaki farklılaşan hücreler. Bunlara e, kanser diyoruz. Akciğerde olanlarına da akciğer kanseri diyoruz. Önemli bir e, kanser turu aslında. Çok ciddi oranda evet, görülüyor. Evet. Şimdi ülkenizden. akciğer kanseri çok önemli çünkü dünyada Erkeklerde en sık görülen akciğer en sık görülen kanser tipi akciğer kanseri.